Norveç son yılların en yüksek tehdidiyle Rusya'nın tehdidiyle karşı karşıya ve Rus denizaltılarını takip etmek istiyor. Fakat elindeki helikopterler uçacak durumda değil. Bu helikopterler çok eski helikopterler de değil. NH-90 adı verilmiş Avrupa yapısı helikopterler ve bu helikopterleri artık yere indirip dönüyor. Amerika'dan yeni helikopter almak durumunda kalıyor. 6 adet Sea Hawk helikopteri için, bunlar Skorsky'nin imal ettiği deniz havacılığı için tasarlanmış, gelişmiş işte sonarlara, çeşitli sistemlere sahip helikopter tam 1.1 milyar dolar ödeyecek. Nereden baksanız helikopter başına 200 milyon dolar gibi çok ciddi bir rakam var. Peki bu kriz nasıl başladı, niye bu yola gidildi, NH90'la ilgili sıkıntılar nelerdir bunları bu videoda dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. İsterseniz önce NH-90 nasıl başladı? Bunu biraz size anlatmaya çalışayım. 1990'larda Avrupa ortak bir genel maksat helikopter projesi üzerinden yola çıkıyor. Bu proje için İngiltere ben varım, diyor, Fransa giriyor, İtalya giriyor, Hollanda giriyor, İspanya giriyor. Yani bütün Avrupa'daki ciddi helikopter kullanıcıları bir araya geliyorlar. İşte bir tarafta Avrupa'nın ortak Airbus'ın Airbus, Airbus helikopters var. O zaman tabi bir kısmı Fransa'da bir kısmı Almanya'da daha sonra birleşiyorlar bunlar. Diğer tarafta İtalyanların Augusto o zamanki isminde şimdiki isminde Leonardo diye çok ciddi bir helikopter imalatçısı var. İngiltere'de e, Westland şirketi var. Daha sonra İtalyanlar satın alıyor bu şirketi ve bu proje 1990'larda başlıyor. Amaç 20 tam teçhizatlı asker taşıyabilecek bu Black Hawk'ların bir tık üzeri hem donanmanın kullanılabileceği gerçekten çok kuvvetli bir helikopteri imal etmek. Ama işler başlıyor beklenildiği gibi gitmiyor. Önce İngiltere projeden ayrılıyor. Daha sonra işte çeşitli tartışmalar çıkıyor. Ne yapılacak, ne edilecek ama proje çok başlılık nedeniyle ve farklı Avrupa kültürlerinin iyi bir şekilde birbirine entegre edilememesi nedeniyle çok ciddi teknik problemlerle başlıyor. Ve proje uzamaya uzamaya uzamaya başlıyor. Projenin de parçalarından bir tanesi Norveç. Norveç 2001 yılında bu helikopterlerden 14 adet alacağını ifade ediyor tabi bu arada helikopter uçuyor testleri şunları bunları derken epey üzerinden uzun bir zaman geçiyor ve tabii ki Norveç'in sipariş verdiği helikopterlerden sadece 8 adeti teslim edilebiliyor ama helikopterler o kadar ciddi teknik problemler var ki yılda ortalama 3200 saat uçması gereken filonun uçuş saati sadece 700 saatte kalıyor şimdi bu helikopterler üzerinde çok özel sonarlar var Son aboylar var. işte açıyorsunuz denize, alttaki denizaltıları bulmaya çalışıyorsunuz. Bütün hareketi takip edebiliyorsunuz. Norveç'in de şöyle bir özelliği var. Norveç, Baltık Denizi'nde Rus denizaltıların çıkış noktasına çok yakın. Yani o suyun dibine daldı mı metrelerce derinlikte devam eden... Balistik füze taşıyan denizaltıları takip etmesi lazım Norveç'in. Demesi lazım ki işte bugün buradan 3 denizaltı çıktı. O şekilde yerlerinin tespit edilmesi lazım. Ve Norveç bunları yapamayınca çok önemli bir görev gerçekleştirilmemiş oluyor. Ve sıkıntılar da giderek artmaya başlıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Norveç hükümeti NH Industries bu helikopterleri üretmek için kurulan şirketin ana adı buraya çok ciddi bir tepkide bulundu ve bu helikopterlerle ilgili yaklaşık 500 milyon euroya yakın tazminat talep etti Norveç ve bu helikopterleri de alım ben gerisinde almak istemiyorum dendi çünkü yapılamayan bir görev var Ukrayna savaşı nedeniyle de biliyorsunuz bölge epey bir tehdit altında uzun yıllardır NATO'ya katılmayan işte Finlandiya İsveç NATO'ya girmeye çalışıyor. İşte biliyorsunuz Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti var. Türkiye biraz Finlandiya'ya okey veriyor ama İsveç'e bölücü terör örgütü PKK veya YPG artık onların bütün kollarına Adeta İsveç kucak açmış durumda. Bu konularla ilgili adımlar atılmazsa Türkiye ben sizin bu NATO üyeliğinizi onaylamıyorum diyor. İşte İsveç'in zaten yıllardır Türkiye saçma sapan bir şekilde e, uyguladığı ambargoda işin cabası. Biz bunu kaldırdık diyor ama Türkiye diyor ki sen e, bölücü terör örgütü ve ile ilgili adım atmadıkça ben bunu imzalamayacağım. Bakıyorum nereye gidecek ben de merak edeceğim. Ediyorum bunu. İkinci konu 6 adet... Sea Hawk alıyorsunuz ama o helikopteri almakla olmuyor. Uçuş ekiplerinin eğitimleri, bakım ekiplerinin helikopteri öğrenmesi, harbe hazır hale gelinmesi bunlar çok ciddi süreçler ve en az 2 yıl, 3 yıl geçecek bunun üzerinden. Sea Hawk gerçekten kendini ispat etmiş bir helikopter. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından da 2002'den bu yana kullanılıyor ve gerçekten işte gemilere iniyor, kalkıyor, gelişmiş sistemlere sahip ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde de Şinukları saymazsak en pahalı döner kanat platformu. Çünkü üzerindeki helikopter değil üzerindeki sistemler çok pahalı. Ve şu durumlarda da siyasi durumlarda da e, bir kayıp halinde bu helikopterlerin yerine yenisini koyabilmek çok çok güç. E, buradan da şöyle bir parantez açmak istiyorum. Geçen yılki orman yangınlarında e, bu helikopterler orman yangını söndürmede kullanıldılar. Altlarına takılmış sepette su taşıdılar. Vallahi bu operasyonu yapmayacak kadar çok çok önemli helikopterler. Bence Türkiye'nin gözü gibi bakması gerekiyor bunlara. Çünkü yerine koyabileceğiniz helikopteri bulursunuz. Da o teçhizi zaten Amerika bir daha size satmıyor. Norveç bu helikopterleri alacak. İlki 2024 yılında verilmesi hedefleniyor. Üzerine harbe hazır olacak pilotlar. Uçurulacak ve yaklaşık 2 milyon kilometre karelik Norveç karasuları Kontrol altına tutulacak. Gerçekten çok çok zor iş. Hatırlayacaksınız Ukrayna Savaşı sırasında bölgede bir doğalgaz boru hattı vardı. Bu hatta bir sabotaj düzenlenmişti. Buradaki e, sabotaj içinde bu helikopterler bölgeyi taraması etmesi sadece gemilerle değil helikopterlerin olması deniz karakol uçaklarının olması büyük önem arz ediyor. Türkiye'nin malum gündemde mavi vatan var. Mavi vatanda da Denizlerinize hakim olmanız için 24 saat oraları iyi gözlemlemeniz gerekiyor. İHA sistemleri, deniz karakol uçakları, özel helikopterler, bunlar hava birimleri ve tabii ki su üstü platformlarınız ve tabii ki su altında denizaltılar büyük önem arz ediyor. Bu açıdan deniz sistemlerinin dünyadaki gelecekleri çok çok önemli. Türkiye'nin bu konudaki platformlar geliştirme adımları çok doğru. Daha da bunları arttırmak lazım. Bu platformlarla birlikte Buraları kontrol edebilecek kamerasından elektronik sistemlere sonobaylar örneğin Aksungarlara e, deniz karakol görevleri için denizaltılara karşı müdahale edilmesi için işte sonobay eklenmesi özel radar sistemleri veya diğer elektronik sistemlerin e, takılması bunların geliştirilmesi gerekiyor. Bu konuda da bu işler arttıkça çok çok önemli bir pazar olduğunu ifade etmemde fayda var. Evet bugün şöyle bir Norveç'e uzandık ama Konular ortak, sıkıntılar ortak. Bunları anlatmaya çalıştım size. E, dilim döndüğünce umarım sizlere faydalı olabilmiştir. Savunma ve Havacılık Haberleri'nin tolgaozbek.com sitesinden takip edebilirsiniz. Sosyal medyadayız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.